Değerli öğrencilerim merhabalar 27 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım Yamuk testlerini çözmeye Şimdi biliyorsunuz şu odaklanmayı bir ayarlayacağım ilk önce Güzel Hadi bir bismillah diyelim başlayalım Şimdi bir oran vermiş E A D, e iki katıymış Şuna K diyelim Şuna da 2K diyelim. Tabii ki bu oranın aynısı karşıda da olacak. M'ye 2 m ye 2M ye yazalım. Şimdi buradaki X'i bulmanın yolu dostlarım. Benzerlik yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki hemen göstereyim. Ee, şu yandan bir paralel doğru çizeceğiz biz dostlarım. Yandan şu yan kenara paralel bir doğru çiziyorum. Burası 6 ise burada 6. Burada 6. Şuraya 12 kaldı diyorum. Ve bir de benzerlik yapalım. Şuraya da Y diyelim. Y'yi bulalım. 1 bölü 3 eşittir y bölü 12 diyorum ki 4 katı bu da 4 katı olacak y 4'müş. Demek ki x dediğimiz şeyin tamamı 10 gelecek diyebiliriz cevap Bursa'dan çıktı. Geldim 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor şimdi burada da bir oran vermiş şunların hepsine gelin biz bir 6k diyelim. Şimdi ab 6k'ya direkt eşit. 2EF 6K'ya eşitse EF 3K'ya eşitmiş 3DC 6K'ya eşitse DC'de 2K'ya eşitmiş Şimdi yine yandan paralelimi çiziyorum Şurası 2K'dır Buraya K kaldı diyorum Burası 2K'dır Buraya da 4K kaldı yazıyor Şimdi tamamı da 24'müş Şuranın tamamı 24 birim Hadi benzerlik yapalım X bölü tamamı Yani X bölü 24 eşittir K bölü 4K yani 1 bölü 4. 4'ün 6 katı bu da 1'in 6 katı olacak. Cevap Bursa'dan gelecek. 3 <gülüyor> numaraya geçelim. ABX nedir diye soruyor. Yine bir oran vermiş oranı bir yerleştirelim. EC BE'nin 2 katıymış. Yani şuna K şuna da 2K yazalım. Gelin hemen şuradan bir paralel doğrumuzu biz bir çizelim arkadaşlarım. Şuradan bir paralel çizmiş olayım. Ve diyelim ki burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Yani 8'e 4 şeklinde burayı da böldü 12'yi. Bakın burada 8, 15, 17 üçgenimiz çıktı. Şimdi az önce yaptığım ilk iki soruda yaptığım benzerliği bir daha yapıyorum. Şurası 5, burası 5, burası x eksi 5. Buraya da 12 kaldı diyorum 17'ydi tamam. Benzerliğimizi yapalım. 2 bölü, 3K. 2 bölü 3 eşittir diyelim. 12 bölü x eksi 5. Evet. Burası kaç katı? 6 katı. Bu da 6 katı olacak. 18 olacak. x eksi 5. 5'i buraya atarsak x eşittir. 23 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den patladı. Evet. Dördüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor hemen. 1'e 14 oranı var. Bir de demiş ki DE'ye 2, AE'ye 3 deyin. DE'ye 2K, AE'ye de 3K mı yazdım ben hemen. Yine şuradan bir paralel doğru çizelim. Ve bu tarafı da 2'ye 3 şeklinde bölsün. Yani 2M'ye 3M. Ve bakın toplam biz 5M'yi 15 diyebiliyoruz. M3. O zaman burası 6, burası da 9 olacak. Yani şuraya 5 kaldı. Burası da 9 oldu diyebilirim artık. Sonra bir de şu ortadan çizdiğimiz çizgiyi bulalım. İlk 3 soruda yaptığım gibi şu yandan paralel çiziyorum hemen yine. Şöyle şuraya 5 diyorum. Burası da 5. Şuraya 20 kaldı. Şimdi benzerlik yapalım. 6 bölü tamamı 15. 6 bölü 15 eşittir. Şuraya y dersem y bölü 20'ye eşit. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5 Bakın 5'in 4 katı bu da 2'nin 4 katı olacak 8. Demek ki şu uzunluk 13. 5 burada 13 buradaysa 5 12 13 üçgeninden 12'yi paketledim arkadaşlarım. Cevabım Denizli'den geldi. Evet 27 numara tamamdır. Çevirdik arkayı 28 numaradayız. Burada açılar görüyorum galiba açı sayfası burası da bir bakalım. Birinci sorumuz. A, B, C, D yamuk. A, D eşittir. B, C'ye. Hmm. İkiz kenar yamukmuş bu arkadaşlarım. Sonra A, C, B, F eşitmiş. Tamam. Şimdi ikiz kenar yamuktaki özelliklerimizden birincisi. A, C bir köşegendir. Ben şu B, D köşegenini de çizersem. ikizkenar kenar özelliğinden köşegenler birbirine eşittir dostlarım. Demek ki A, C, B, eşittir. Peki AC BF'ye eşitse ve aynı zamanda BD'ye de eşit olduğunu söyledim. O zaman BF ile de BD birbirine eşit oldu. Yani BF bu BD uzunluğuna eşittir. Bakın burada bir ikizkenar kenar çıktı. Demek ki şu açımızda X olacak. Hatta X ile X'in toplamı iki iç açıdır. Bir dış açıya eşitten burası da 2X oldu. Şimdi ikizkenar kenar yamuğun. Bir diğer özelliği de şu köşegenler bakın tam şu noktada kesişti ya. Köşegenler bir yukarıda üçgen oluşturdu ki bu üçgen ikiz kenardır. Bir de aşağıda ikiz kenar oluşturdu. Üçgen oluşturdu bu üçgen de ikiz kenardır. Köşegenler kesişince iki tane ikiz kenar üçgen bir üstte bir altta. Demek ki 2x 48'e eşit x eşittir 24 paketledim. Hemen buna bakalım. Neredeyse aynı soru tarzı ama burada alanı soruyormuş. Bakın AC köşegeni 8 ise o zaman BD köşegeni de 8'dir. Köşegenler eşitti. Sonra şu köşegen yukarıda bir ikizkenar üçgen, bu da altta ikizkenar üçgen oluşturuyordu ki o zaman bu açı da 22,5 derecedir. Ve 22,5 22,5 daha 45 yapar. İki iç açı bir dış açıya eşitten burada 45 çıkar. Bize de yamuğun alanını soruyor. Şimdi bütün dörtgenlerin alanını şöyle buluyorduk. 1 bölü 2 çarpı köşegenlerini çarpıyorum. AC ile BD'yi bir de köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarpıyorduk. Peki kafaya 1 bölü 2'yi yazalım. AC ile BD ikisini de 8 bulduk. 8 çarpı 8 yazalım. Köşegenler arasındaki açısı 45 olduğu için sinüs 45'te kök 2 bölü 2'dir. Buraya da onu yazdım. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Şu 8'den 4'ü götürsün 2 kalsın. 2 ile 8'in çarpımı 16'dır. Bir de kök 2 var. 16 kök 2 geldi. Evet, 3. sorumuz. ABCD ikizkenar yamukmuş yine ve bakın AC köşegenini çizmiş. Ben o zaman BD köşegenini de çiziyorum ve artık biliyorum ki BD'nin de üstüne tıktık tık simgesini koyacağım. Ve bakın şununla bu ikiz kenar çıktı. Şimdi ikiz kenar yamukta köşegenlerin bir de şöyle bir özelliği var. Bakın AC köşegeni ile BD köşegeni eşit. Eyvallah bunu birinci soruda söyledik. Bir de AC köşegeni ikiz kenarın yan, yamı, yan ikiz kenarıyla köşegen arasındaki açı 70 mi? Buradaki ikiz kenarla köşegen arasındaki açı da 70 olacak. Yani şuraya da 70'i yazdım. E bu üçgen ikizkenardı. O zaman taban açıları eşit. Buraya da 70 yazdım. 70 70 daha 140. Şuradaki açıya 40 kaldı. Beşi orada 35 kaldı buraya da. Ve şimdi 35 ise hani ne demiştik? İkizkenar üçgen bir burada ikizkenar üçgen yapar, ikizkenar yamuk. Bir de şurada ikizkenar üçgen yapar demiştik köşegenleri. 35 ise burası da 35 çıktı dostum. Ve bakın şu 5 ile 70'in toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten şuranın tamamına eşit. Buranın tamamı 75. 35'i buradaysa x'e de 40 kaldı diyebilirim. Dördüncü sorumuz yine bir ikizkenar yamuk. 3 var 9 var 5 var. E, C ile A, toplamı. Yani aslında köşegeni bulacağız biz arkadaşlarım. Tabi bu köşegeni bulmayalım. Biz BD'yi bulalım dostlar. Bakın BD köşegenini çizdim. Bunu da biz dik üçgende çözdük aslında bu soruyu. Bakın şuradaki 3'ü, 5'i ve 9'u aşağıya çizeceğim. Siz şimdi kitabınızdan takip edin. Şöyle yapacağım arkadaşlar. 3, 5 ve 9 var burada dostlar. 3 ile 5 var. Bir de 9 var. 3, 5, 9 hatırladınız herhalde değil mi? Bakın üstteyken çok güzel gözükmedi ama burada gözüktü. Bir de biz şu köşegeni çizdik. Peki bunu da nasıl buluyorduk? Şuradan dikdörtgen yapıyorum. Burası da 9 diyorum. 5 ise burası da 5 diyorum ve bakın 5 12 şu dik üçgenden 13 geldi benim köşegenim. Demek ki benim köşegenim yani BD 13. E o zaman AC de 13'tür. 5'i ortadaysa şununla Şunun toplamı yani A ile B'nin toplamına 8 kalır diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 28 tamamdır. Geldik son köşe taşımıza 29 numaraya. Bakalım birinci soru ne diyor arkadaşlarım. Bir dik yamuk görüyorum ve köşegenleri dik kesişen bir dik yamuk görüyorum dostlarım. BD'yi ve AC köşegenlerini vermiş. Birini 5 birini de 12 vermiş. Bizden de yüksekliğini istiyor bu şeyin dik yamuk. Şimdi dostlar, eğer ki köşegenler dik kesişiyorsa dik yamuksa bu yamuğumuz şöyle bir özelliğimiz var. h eşittir şuna a, şuna da b diyelim. h kare a çarpı b çıkar her zaman. Dik yamukta ise ve köşegenler dik kesişiyorsa. Bir de ikizkenar yamukta var. Eğer ikizkenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa H orta tabana eşit çıkıyor. H eşittir orta taban geliyor. Hatta ikiz kenar yamuğun alanı H kare geliyor bu durumda. Onu da ikiz kenar yamuk varsa ki bakıyorum bir dahaki soruda var. Orada da söyleyeceğim bir daha bunu. Ama şimdilik şunu biliyoruz. Neymiş? Dik yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa arkadaş H kare A çarpı B'ye eşit Bunu bir bilelim. Şimdi normal bir yamukta herhangi bir yamuk dik değil ikiz kenar değilse. Peki ne yapacağız öğretmenim? Nasıl bir ilişki var? Orada da şunu kullanacaksınız. Hemen şu sağ alt köşeden AC köşegenine paralel olan bir doğru çizeceksiniz. Bakın çiziyorum. Şimdi bu dik yamuk tamam ama olsun biz yine bu kuralla çözelim. Şimdi sonra şuradaki Z harfinden şuranın da 90 olduğunu söyleyelim. Bu da tamamdır. Sonra bize AC'yi kaç vermişti? Bu 5. Ben burada bir paralel kenar oluşturdum. Bakın şurada bir paralel kenar. O zaman burası da 5 diyelim. Buna da eyvallah dedik. Sonra BD'yi zaten 12 vermişti. Şuraya da 12'mizi yazalım. Bu da 12'dir. O zaman 5-12'den burası 13 geldi. Bana da yüksekliği soruyor. Şuradan da diklik çizdim. Bu da H'dır diyelim. Arkadaşlarım şu dik üçgende ahbacı yapalım mı? Biz hemen H'i bulmak için. Neydi ahbacı? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı yani 13 ile haşın çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. Yani 5 ile 12'nin çarpımıdır 60. Hemen 13'e böldüm her iki tarafı. 60 bölü 13 çıktı. Haş dediğimiz özellik 60 bölü 13 geldi ama burada yok. 60 bölü 13. Hmm, tamam arkadaşlar. Bu şeyleri yanlış vermiş arkadaşlar. Çok önemli değil. Şimdi halledeceğiz o kısmı da. Ee, neleri yanlış vermiş öğretmenim şu AC ile BD dediği şey var ya bunlar aslında DC5'miş bakın burası 5 BD AB'miş aslında burası 12 yani bunu demeye çalışmış arkadaşlarım ee, yanlış basım hatası olmuş çok umursamayın basım hatası var 5 ile 12 buralar aslında şimdi işte o ilk başta söylediğim formülü yaparsak H kare Bunların çarpımına eşit. Zaten o da buradan geliyor aslında. Şurada yaptığım öklit bağıntısıdır aslında arkadaşlar. Demek ki h kare eşittir. 5 çarpı 12 60. h eşittir. 4 çarpı 15'ten 2 kök 15. Bursa şıklıdır. Doğru cevabım. Bakıyorum evet. Bursa diyor şıklarda da. Tamam basım hatası var. ac yerine dc yazmalı. bd yerine de ab yazmalı. Tamam mı arkadaşlarım? Evet devam ediyorum. ikinci sorudayım. Bakın burada da. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişiyorsa Eğer kuralı unutursan yapacağını biliyorsun artık Şuradan paralel çiziyorsun Bir paralel kenar oluşturuyorsun Ve soru buradan çözülüyor Ama biz kuralı bir söyleyelim Kural neydi? H eşittir orta tabana Orta taban Ne zaman eşit oluyormuş H orta tabana İkiz kenar yamuksa Ve bir de köşegenler dik kesişiyorsa Başka türlü olmaz arkadaşım Peki orta taban neydi? Alt taban artı üst tabanın toplamının yarısı. 8 artı 2 10. 2'ye böldüm 5. Demek ki bunun yüksekliği 5. Orta tabanı da 5. E peki yamuğun bütün yamukların alanı neydi? Orta taban çarpı yükseklikti. E i̇kisi de 5 olduğu için 5 çarpı 5 25. Şimdi geldik 3. sorumuza. Verilenlere göre alan A, B, C'de nedir diye bir soru sormuş bize. Yamuğun alanını istemiş bizden yine. Gelin bakın bu bir dik yamuk mu? Değil. Sakın ha şaşırmayın. Şu tarafı dik yamuk ama bakın parmağımı koyduğum yerin sağ tarafı. Ama bunun köşegeni değil bu. Köşegenleri dik kesişmiyor yani. Büyük yamuğun köşegenleri dik kesişiyor. Ve o bir dik yamuk da değil. İkiz kenar yamuk da değil. O yüzden mecbur şuradan paralelimi çiziyorum. Şöyle bir paralel çizdim. Şimdi şurada bir paralel kenar oluşturmuş olduk biz. Şurası 90 derecedir dedik şu Z harfinden. 10 ise burası da 10'dur. Şuradan da bir diklik çizelim hemen. Bakın şu ortada bir dikdörtgen oluştu gördünüz mü? 9 ise burası da 9. Şuraya 6 kaldı. Buraya 4 kaldı. Bu bizim yüksekliğimiz H. Hadi gelin öpletimizi çakalım artık. Diklikten diklik indi. H kare 4 ile 9'un çarpımıdır. Yani 36'dır. O halde H6. İşte yamuğun yüksekliğini buldum. 6. Şimdi yamuğun alanını soruyor. Alt tabanım 10. Üst tabanım 3. 10. Kalem bitti. 10 artı 3 bölü 2 çarpı yükseklik 6. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3. 13 ile de 3'ü çarpalım. 39 gelsin sorumuzun cevabı. Evet son sorumuz arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? A, B, C'de bir dik yamuk diyor. Ve bakın yine dikkat edin köşegenleri değil arkadaşlar. Dik yamuğun köşegeni şu A'dan çıkmalı. Köşegenleri dik kesişmiyor dik yamuğumuzun. Peki 3 var, 7 var, 4 var. X nedir diye bir soru sormuş. Bakın ben şurayı çizersem <gülüyor> şu 4 ile X'i görmeyin arkadaşlarım. Burada bir yamuk var. Ve bu yamuğun köşegenleri dik kesişiyor. O halde hemen şuradan bir paralel doğru çiziyorum. Şuraya 90'ımı çakıyorum. 7 ise burası 7 diyorum. Ve buradan çizdiğim yükseklik neymiş benim dostum? 4'müş. Şuraya 4 yazıyorum. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ee başka da şurada bir dikdörtgen var. Gördüğünüz üzere 7 artı x burası. O zaman şurası da toplamda 7 artı x'dir diyebilirim. 7 artı x yazabilirim. Doğru yazabiliriz. Şurası 7 artı x'dir. Şöyle yapayım. Dik dörtgenden 7 artı x ya burası da 7 artı x. Şimdi buranın tamamı 10'du. O zaman şuraya 3 eksi x kalacak ki toplam 10 olsun. Hadi şimdi öklük yapalım. 4'ün karesi yani 16 eşittir. 3 eksi x ile 7 artı x'in çarpımı. 3 eksi x ile 7 artı x'in çarpımı ki x'e 1 desek oluyor mu arkadaşlarım? Adana'yı deniyorum. 1 yazarsam 2 geliyor. Şurası 1 yazarsam 8 geliyor ve 2 çarpı 8 16'dır. Demek ki x 1'dir diyebilirim. Evet. Bunu da gömdük. Dostlar böylelikle köşe taşlarını bitirmiş olduk biz. Şimdi sırada ne var? Ee, tarama testimiz olacak. Onu gömeceğiz. Sonra kar konu testleri falan derken gideceğiz bu şekilde artık işte. Peki. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.